Merhabalar, 13-19 Haziran haftası haftalık yorumlara hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle haftanın genel gündemini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Akabinde yükselen burçlara ilişkin bu hafta ne gibi etkiler mevcut bunlara değiniyor olacağız. Evet, e, hızlı bir aydayız, önemli bir aydayız. Satürn Retrosu ile beraber karmik döngünün artık ee, i̇bresinin e, 180 derece döndüğü bir süreç içerisindeyiz. Aynı zamanda Merkür Betrosu'nun bitmesiyle beraber de iletişimin kararların hızlandığı bir süreçteyiz. 12 Haziran'da hafta başlangıcından hemen önce bir Venüs-Uranüs e, kavuşumu yaşanacak ki hafta boyunca da etkili olacak bir görünüm olacaktır. Bu kavuşumla beraber özellikle aşk, ilişkiler, parasal konular, ekonomi ile alakalı beklenmedik ani gelişmelere açık olabiliriz. Özellikle Kuzey Ay düğümü'ne de çok yakın bir kombinasyonda olduğunu gözlemliyoruz Venüs ve Uranüs kavuşumunun. Dolayısıyla kadarsa bir takım kırılmalar, çözülmeler, bazı yansımalar yaşanabilir gibi gözüküyor. Aniden başlayacak aşk ve ilişkiler, aniden bitebilecek ilişkiler keza aynı şekilde. Bununla beraber ekonomik anlamda yaşanabilecek ani durumlarda yine hafta boyunca aslında etkili olacak görünümlerden. 13 Haziran gününe geldiğimizde ise iletişim gezegenimiz Merkür Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayıp İkizler Burcu'na geçecek. Bu nispeten iyi bir etkileşim. Aslında e, Merkür retrosu ikizler burcunda başlamıştı ve tekrar boğa burcuna kadar gerilemişti Dolayısıyla Mayıs başındaki gündemlerde biraz etkili olabilir gözüküyor hayatımızda yani o dönemlerde başlattığımız konular e, attığımız tohumlar e, bu süreçte etkili olacak gibi gözüküyor ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber Artık e, kararlarımızı daha hızlı bir şekilde alıyoruz. İlgi alanlarımıza daha çok fokuslanabiliyoruz. Çevremizin fikirleri daha çok önemli olabiliyor. Tabi burada bazen e, çok fazla sosyalleşmek, dedikodu enerjisinin hakim olması, iletişim trafiğinin hızlanması gibi e, bir takım e, gölge yönler de var. 14 Haziran tarihinde yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay 23 derece yay burcunda meydana gelecek. Hafta başlangıcından itibaren aslında... E, bu etkinin altında hem Venüs-Uranüs kavuşumunun hem de Dolunay etkisinin hafta boyunca en yoğun etkiler bu şekilde çalışacaktır. Ve e, bu Dolunay'ın Neptün'le meydana getirmiş olduğu kare görünüm aslında bir takım gerçeklikler ile yüzleşmek. Kandırılma, aldanma, aldatma, e, ihanet gibi temalar varsa bunlarla alakalı kırılmaların yaşanması gibi e, gündemler tetiklenecek gözüküyor. Bununla beraber... E, Burada Satürn de dolmaya güzel destekleri olacak. E, bu açıdan baktığımız zaman aslında e, ilişkilerin, sağlam ilişkilerin daha çok güçleneceği, gerçekten Satürn'ün retro olduğunda düşünecek olursak, gerçekten hak eden, emek veren, mücadele eden, samimiyet gösteren insanların bu Dolunay'dan menfaatli çıkacağı, ama e, hak ve hukuk e, kavramlarına riayet etmeyen, bununla alakalı bazı sorun ve problemler yaşayan kişilerin ise, bu Dolunay'da açıkçası biraz patlayacağı enerjiler var arkadaşlar. Gerçekler ön plana çıkarken bazen yanlış anlaşılmalar da olabilir. Neyi doğru anladığımızda emin olalım hemen gemileri yakmadan önce. Pire için yorgan yakmamaya da gayret gösterelim. Dolunay'a ilişkin ve Venüs-Uranüs kavuşumuna ilişkin. Ee, önceki videolar, bir önceki ve iki önceki videom e, dinlenebilir arkadaşlar. Oralarda bunlara değinmiş oldum. E, çok daha kapsamlı bir şekilde bu yorumları dinlemek isteyenler varsa diğer gezegensel etkileşimlerle beraber e, bu videodan sonra o videoyu da dinleyebilirler. Evet, e, bu donlayın etkileri bu şekilde çalışacak. Özellikle yay burcu teması, seyahatler, uluslararası konular, hukuksal konular, hak ve adalet ile alakalı... Yargıçlar, hakimler, akademisyenler, din adamlarıyla ilgili konuları da ön plana çıkarabilir. Bu alanda bazı haksızlıkların, bazı hukuksuz ve adaletsiz durumların ortaya çıktığı, bazı kandırmacıların ortaya çıktığı, din adamları ve manevi konularla ilintili, özellikle bazı gerçekliklerin veya sosyal medyayla alakalı bazı gerçekliklerin ön plana çıktığı, bugüne kadar kandırıldığımız, yanıltıldığımız alanların önümüze serildiği, Aynı zamanda uluslararası platformda diğer ülkelerin, diğer insanların bakış açısıyla alakalı da bazı farkındalıklara varılacak bir dolunaydan bahsediyoruz. 15 Haziran tarihine geldiğimizde ay e, Oğlak Burcu geçişine başlayacak. Dolunay enerjisinden artık yavaş yavaş çıkacağız. Özellikle hafta ortasında daha çok işimize, gücümüze, sorumluluklarımıza odaklanacağımız, geleceğimizle alakalı önemli kararlar almaya başlayacağımız bir gündem etkili olacak gözükmekte. Ve yine 15 Haziran akşam saatlerinde Mars-Şiron kavuşumu yaşanacak. Aslında mars kavuşumu da hafta boyunca etkili bir yerleşim. Zaten Dolunay videomda da bahsetmiştim. Bir taraftan da. Koç burcu temalarının hakimiyeti Maşeron kavuşumuyla beraber etkili olmakta. Ve bu kavuşuma eşlik eden bir şans noktamız da var. Yani aslında e, negatif gördüğümüz şeyin arkasındaki pozitif e, bu yinyan enerjisi yani iç içe geçmiş olan gerçeklik döngüsü içerisinde e, bazen bizim yaralarımızın, bizim sıkıntılarımızın, bizim korkularımızın ee, nasıl pozitife dönüştürülebileceği nasıl bize fayda ve menfaat sağlayabileceği hususuyla ilintili olarak da bir şifalanma süreci olacak. Buradaki şifalanma süreci ee, çok e, naif bir süreç değil arkadaşlar. Bunu açıkça söylemeliyim. Mars var işin içinde. Çok sert bir şekilde gerçeklikler ile yüzleşiyoruz aslında. O yaralarımız neyse temas edilmesi gereken, iyileşmesi gereken. Bunları artık e, o deriyi kaldırarak yani o derinin kalkarkenki acısını hissederek aslında iyileştirmeye ve şifalandırmaya başlıyoruz. Sert şifalar var. Gerekirse bir bıçak darbesi gibi, bir operasyon gibi ki keza ameliyatlar ve operasyonlarla alakalı da zaman zaman soran arkadaşlarım oluyor. Bu anlamda da haritanız eğer uygunsa mutlaka bu hafta değerlendirilebilir. Çünkü bir hastalığı çözmek, oradaki bir irini almak, oradaki bir kiste almak, yani orada arıza çıkaran noktayı, yara çıkaran noktayı temizlemek adına da güzel bir etkisi olacaktır. Tabii ki Burada kişisel doğum haritaları önem arz etmekte. Genel manasıyla bu yorumları yapıyoruz. E, bu anlamda önemli olacaktır. Mars-Chiron kavuşumu aynı zamanda bazı tartışmalar, kavgalar, sıkıntılar, öfke patlamaları gibi de tezahürlere yol açabilir. Artık kabına sığmayan bir enerji olabilir. Bugüne kadar sabredilen konuların artık bir şekilde patlaması, ortaya çıkması gibi etkiler yine Mars-Chiron kavuşumu ile beraber etkin olabilir gözükmekte. 16 Haziran gününe geldiğimizde ise Güneş'in Satürn'e güzel bir etkileşim olacak. Güneş 25 derece İkizler Burcunda, Satürn 25 derece Kova Burcunda. Ee, aynı gün yine akşam saatlerinde Güneş'in Neptün'le de bir karesi var. Aynı dereceler tetikleniyor. Güneş'in Satürn'e üçgen açısı varken Neptün'le de karesi var. Aslında bu haftanın etkileri çok Neptün'yen yani arkadaşlar. Gerçekten bu ee, Gerçeklerle yüzleşiyoruz, kafamız karışık, belirsizlikler içerisinde ama bir taraftan da hayatımızda sağlam değişimler yaşanıyor. Burada sağlam adımlar atmak için kararlılıkla özellikle önceden emek verdiğimiz, çabasını önceden gösterdiğimiz, Artık sonuçlarını almayı beklediğimiz alanlardan, otorite figürlerinden, bizden yaşça veya bilgice, tecrübece, bilgi olan insanlardan destekler görebileceğimiz, kariyer anlamında, toplumsal statü anlamında, parlamak, ışıldamak, iyi olduğumuz alanları yansıtmak anlamında, şanslı da olacağımız, sağlam bir başlangıç da yapacağımız, o güvenin, o teminatın da bize sağlanacağı bir süreçten bahsediyoruz. Ve eş zamanlı olarak tabi bu noktada şöyle bir durum var. Güneş Neptün karesi evet bize bir takım şeyler sunuluyor ancak e, bu konuyu da çok abartmamamız gerekiyor yani e, hayal dünyasında yaşamamamız gerekiyor arkadaşlar yani biraz gerçekçi olmayı öğreneceğimiz bir hafta aslında bu hafta yani olaylar e, somut koşullar nedir evet hayal kurmak güzeldir hayallerinin peşinden gitmek güzeldir ama bir de gerçeklikler vardır e, şartlar vardır. Bu şartlarla yüzleşmeyi sağlayacak bir etkileşim yani evet çalışman gerekiyor yani evet bir hayalin var ama bu hayalin için mücadele etmen gerekiyor arkadaşım. Aksi halde bu hayal kırıklığıyla sonuçlanacak bir mücadeleye dönüşebilir gibi bir mesaj daha söz konusu. 17 Haziran tarihinde ay e, özgür ruhlu e, kova burcumuza geçiyor. Hafta sonuna doğru özellikle biraz daha sosyalleşmek isteyeceğimiz, biraz daha derin me mevzulara kafamızı yoracağımız, insanlık için, dünya için, ekonomi için, e, kitleler için, siyaset için e, kafa patlatacağımız bir süreç hakim olmaya başlayacaktır. Arkadaşlarla e, oturup böyle derin muhabbetler yapmak için, Sosyalleşmek için kalabalıklara, vakıflara, derneklere, toplantılara katılmak için de ideal bir e, süreç olacaktır. Ve haftanın son gününe geldiğimizde e, 19 Haziran tarihinde Ay Balık Burcuna geçerken e, Venüs Satürn karesi yaşıyoruz arkadaşlar. Tabii haftanın son günü özellikle Ay Balık Burcu'nda biraz oturup düşünmek, ibadet etmek, meditasyon yapmak, kişisel bakımımıza önem vermek, güzel bir duş almak, suyla çok fazla zaman geçirmek, biraz kendi iç dünyamıza yönelmek adına güzel bir gün ama Venüs Satürn karesine baktığımız zaman özellikle stabil ilişkilerde iş ilişkiler olabilir, aile ilişkiler olabilir, evlilikler olabilir, ortaklıklar olabilir. Bu olanlarda bir kısıtlanma, bir daralma, bir bunalmışlık hissi, yaşama ihtimali söz konusu. Ee, özellikle e, sabit burçların 25 derece civarında gizegeni bulunanlar için konuşuyorum. Ee, evet, bir ilişki var. Bir e, gündem var. E, ama burada Retro Satürn özellikle ilişki anlamında parasal dünyamızla alakalı ekonomimizle alakalı bazı karmik borçlar altına girdiysek zamanında kazançlarımızı doğru kanallara aktaramadıysak doğru yatırımlar yapamadıysak bu alanda bizi sıkacak olabilir maddi anlamda özellikle bu sıkışık sıkışıklık hissini ki hepimiz hissediyoruz ancak tabi ki bunları bazılarımız daha büyük oranlarda hissediyor olacak. Bununla beraber e, ilişkisel bazda sevgiyi yansıtmak sevgi alışverişi alma verme dengesiyle alakalı hayatımızı da güzellikleri katabilme becerimizle alakalı. O karmik yüklerimizle artık sanki baş başa kalıyoruz gibi bir durum var. Belki de bu yüzleşme süreci ayın balık burcunda olduğu bu içe kapanı sürece bu kısıtlanmışlık hissiyle bizi baş başa bırakıp düşünmeye de sevk ettirebilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Önümüzdeki hafta daha keyifli bir süreç olacak. Ee, onu daha bir an evvel inşallah hazırlayıp sizlere sunarım. Şimdi bakalım 12 Burcu bu hafta itibariyle neler bekliyor arkadaşlar. Abone olmayı ve beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları. Bu hafta özellikle hedefleriniz, idealleriniz, maddi durumunuz, kendi kaynaklarınızla alakalı yaşanan beklenmedik gelişmeleri Tolera etmeye çalışacağınız bir hafta gibi gözüküyor. Bir seyahate çıkma fikri veya yeni bir fikir, yeni bir ideolojinin peşinden koşma fikri her zamankinden daha çok size cazip gelmeye başlayabilir bu hafta itibariyle. Burcunuzda yaşanacak olan Marşiron kavuşumu özellikle kendinizle alakalı sıkıntı yaşamış olduğunuz alanlara daha çok odaklanmanız gerektiğini, kendinizle yüzleşmeniz gerektiğini ifade eden etkileşimleri hayatınıza davet ediyor olacak. Bu noktada özellikle kariyer gelirleriniz, maddi durumunuzla alakalı yaşanabilecek muhtemel kısıtlamalara karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda e, duyduklarınıza çok fazla inanmayın. Kararlarınızı alırken birkaç kişiye daha danışın derim. Sizden saklananlar ortaya çıkabileceği gibi sizin de yanlış anlama ihtimaliniz bu hafta yüksek olabilir. Sevgili koçlar mutlu bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta burcunuzda yaşanacak olan Venüs Uranüs kavuşumu... Çok ekstrem bir çıkış yapabileceğinizi gösteriyor, hiç kimsenin sizden beklemediği bir çıkış olabilir, bir imaj değişikliği olabilir, beklenmedik bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Keza bu hafta itibariyle özellikle derin mevzular, krizli konular, kendi sırlarını saklamış olduğunuz alanlar, bütçeniz, ödeme durumunuzla alakalı da bazı konular artık netliğe kavuşacak gibi gözüküyor. Ee, Mars Şiro'nun kavuşumu 12. Evinizde. özellikle dost kim, düşman kim, kim sizi sırtınızdan hançerleyip bıçaklamaya çalışıyor. İşte bunlarla artık yüzleşiyor olacaksınız bu hafta itibariyle. Ee, özellikle sizin kendi hayatınızla alakalı almaya çalıştığınız kararlarda kimler sizi engellemeye çalışıyor, kimler sizin yanınızda ve destek. Bunlar artık bu hafta itibariyle gözler önüne serilecek gibi gözüküyor. Sevgili boğalar güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta özellikle 12. ev alanında Venüs Uranüs kavuşumu gizli bir aşk sizden saklanan duygular Aniden cereyaneden e, beklenmedik bir ilişki potansiyelini getiriyor açıkçası. Sizden hoşlanan birisi duygularını itiraf edebilir, bir aşk mevzusu ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Bununla birlikte e, Yerburcu'nda meydana gelen Dolunay'a da baktığımız zaman ikili ilişkiler alanında bir konu netliğe kavuşuyor. Sanki bu hafta ikili ilişkiler e, bazı saklanan duyguların ortaya çıkması gibi temalar e, gündeminizde olacak gibi. 11. yerinizde yaşanan Mars Şiro'nun kavuşumu özellikle hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı bu kadar motive olmuşken eski korkularınızın ve kaygılarınızın sizi tekrar yakalayabileceği anlamına geliyor. Lütfen bu handikapı kendinizi sokmayın, bu kuyunun içine düşmeyin derim bu hafta. Bununla birlikte güneş sizin burcunuzda zaten parlıyorsunuz. Hedeflerinizin, hayallerinizin peşinden gitmek için yeterli kaynaklarınız var. Ama bazen kendinizi melankolik ve karamsar hissedebilirsiniz. Lütfen bu çukurun içine sizi düşürmeye çalışanlara izin vermeyin sevgili ikizler burçları. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç burçları. Bu hafta 11. evinizde yaşanacak olan Venüs Uranüs kavuşumu arkadaş ilişkilerinizle, sosyal çevrenizle alakalı beklenmedik bir gelişme getirebileceği gibi kariyeriniz ve kariyer gelirlerinizle alakalı da gündemleri tetikleyebilir. Altıncı evinizde yaşanacak olan dolunay özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor. Bir bağımlılığınızla alakalı bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz veyahut birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla alakalı bir takım gerçeklikler ile yüzleşebilirsiniz. Koç burcunda meydana gelen maşron kavuşumu özellikle iş hayatınızda rekabetle alakalı bir ortamda çalışıyorsanız sizi yarayalayabilecek sözler duyabileceğinizi veya sizi daha çok hırslandıracak şeflendirecek motive edecek e, sertlikte e, tavırlar ile karşılaşabileceğinizi gösteriyor ve sizde biraz Keskin tavırlar içerisinde olabilirsiniz Hafta sonuna doğru ise özellikle maddi durumunuzla alakalı, kariyer gelirlerinizle alakalı yaşamış olduğunuz kısıtlılık durumu sizi her zamankinden daha çok sıkabilir gibi gözüküyor. Harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba sevgili Aslan burçları, bu hafta yaşanacak olan Venüs Uranüs kavuşumu. Toplum önünde aniden beklenmedik bir çıkış yakalayacağınızı gösteriyor. Evet gerçekten beklenmedik bir çıkış olmalı bu. Ee, aniden işinizi bırakabilirsiniz, aniden boşanabilirsiniz, aniden evlenebilirsiniz. Yani insanların şaşıracağı bir karar alabilirsiniz. Özellikle doğum haritalarınız destekliyorsa tabii ki. Bununla birlikte 5. elinizde yaşanacak olan dolunay bir aşk hayatı, çocukla alakalı haber, risk aldığınız bir projenin tamamlanması gibi temaları da e, aktif edici, ediyor olacak. Aslanlar size gelince gerçekten nutkum tutuldu. <gülüyor> çok büyük değişimler yaşayacak olabilirsiniz bu hafta. E, bununla birlikte koç burcunda maşeron kavuşumu yaşanacak. Sizin 9. elinizde aniden bir seyahate çıkma fikri. Aniden inançlarınızı değiştirmeniz. Yani çok radikal kararlar alabilirsiniz bu hafta. Özellikle derece bazında zaten videonun başlangıcına belirtmiştim. Doğum haritanızı uyarlayabilirsiniz. Ee, ve burada belki yurt dışına taşınmaya karar vereceksiniz, belki yeni bir eğitim almaya karar vereceksiniz, belki, belki çok marjinal bir gruba katılacaksınız bilemiyorum ama e, hayatınızla alakalı sanki artık bir doyum noktasına ulaştığınızı ifade edebilirim. Ekili ilişkiler ve evlilikler anlamında ise bu hafta sonuna doğru özellikle ee, bu ilişkinin, bu ortaklığın, bu bağlantının üzerinizdeki sorumluluk hissiyatını çok fazla sorgulayacağınız bir dönem. Yani siz biraz çılgınlıklar yapmak isterken sizi tutmaya, aşağı çekmeye çalışan bir ilişki modeli olabilir. Bununla alakalı sorgulamalar ön planda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta meydana gelecek olan Venüs-Uranüs kavuşumuna baktığımız zaman özellikle sizin haritanızda ...sürpriz haberler, sürpriz iletişim ve seyahat imkanları ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Sosyal medyayla alakalı konular, yurtdışı ve hukuksal gelişmelerle alakalı sürpriz gelişmeler ön planda. Bununla birlikte Yer Burcu'nda bir dolunayımız var bu hafta. Bu dolunay sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı... Bir kapanış, bir tamamlanma durumu var ki Neptün'ün de balık burcundan karesi özellikle evli olan başak burçlarının evliliklerinin mercek altından geçeceğini göstermekte. Hafta sonuna yaklaştığımızda özellikle ikili ilişkiler ve maddi konularla ilintili olarak bir kısıtlanma enerjisi hakim olacak. Bu bağlamda iş hayatınız, iş hayatınızda ilerleyişiniz, önünüzdeki yol ve yolculukla alakalı... Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bir düzen değişikliğine gitmek size zor gelebilir. Ee, özellikle sağlığınızla alakalı da önemli gündemler söz konusu olabilir gözüküyor sevgili başaklar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta meydana gelecek olan Venüs Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle... Ortaklaşa gelir ve gider borçlar alacak verecek hesapları ile alakalı sürpriz durumlar ortaya çıkabilir. Aniden bir para akışı sağlanabileceği gibi hiç beklenmedik ödemelerde söz konusu olabilir. Evet yay burcunda bir dolunayımız var bu hafta. Bu dolunay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok önemli bir haber alabilirsiniz özellikle iş hayatınızla alakalı. Bununla birlikte önemli kararlar alabilirsiniz, sektör değiştirmek, pozisyon değiştirmek veya iş yerinde sizinle ilgili konuşulanları öğrenmek gibi gündemler söz konusu olacaktır. 15 Haziran'da Mars şiron kavuşuyor, Koç burcunda. Bu da ikili ilişkiler alanında, ortaklıklar alanında bir hareketlilik durumunun ortaya çıkacağını göstermekte. Hafta sonunda ise özellikle maddi yönden hepimizin biraz sıkıntı hissettiği etkileşimler var. E, bu bağlamda özellikle e, eğlenmek istiyorsanız, güzel vakit geçirmek istiyorsanız, aşk hayatınızla alakalı planlarınız varsa e, ödemeler, borçlar alacak, verecek hesabı ile alakalı tutarsızlık sizi biraz zorlayabilir, yorabilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba sevgili akrep burçları, Bu hafta Venüs-Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle ikili ilişkiler ve orta ortaklıklar alanında e, ekstrem durumlarla hafta başlangıcı yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta dolunayımız var. Yay burcunda ikinci elinizde meydana gelecek. Bu dolunayın e, özellikle parasal konular kaynaklarınızla alakalı önemli gündemlere işaret edebileceğini görüyoruz. E, burada tabii e, Neptünün etkisiyle beraber parasal kaynaklar ve harcamalarla alakalı e, dengeler biraz değişkenlik gösterebilir gibi gözüküyor açıkçası. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda Mars-Şiron kavuşumu var. Sizin 6. evinizde yaşanacak özellikle sağlıkla alakalı bir takım tetiklemeler yaşanabilir. E, mutlaka bu hafta vücudunuzun vermiş olduğu sinyallere dikkat edin. Bununla beraber aynı zamanda yoğun olacağınız, koşturmacanızın e, bol olacağı bir süreci de işaret ettiği gibi e, iş arkadaşlarınız ve ekip arkadaşlarınızla alakalı da bazı gündemleri karşınıza çıkarabilirim. Hafta sonunda meydana gelecek olan Venus Satürn Karesi özellikle ev, yuva, aile, eşle alakalı gündemler, bunlarla alakalı sorumluluklar noktasında sizi biraz kısıtlayabilir, daraltabilir gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları bu hafta özellikle Venüs-Uranüs kavuşumuyla beraber iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı alanlarda ani ve beklenmedik gelişmelerle haftaya başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber özellikle hayatınızın kritik alanlarını artık gözden geçireceğiniz, kendinizle alakalı önemli kararlar alacağınız, belki bu kararın aileniz, yuvanız, yaşadığınız yeride e, yeri de etkileyeceği e, gündemler olacak gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda Mars kavuşumu var. E, bu kavuşum da 5. evinizde ani gelişen bir aşk hikayesi olabileceği gibi çocuklarınızla alakalı konular, varsa spekülatif yatırımlarınız, bunlarla alakalı gündemleri de ön plana çıkarabilir. Hafta sonuna doğru Venüs-Satun karesiyle beraber e, özellikle e, bu noktada iş hayatınız, e, iş hayatında kurmuş olduğunuz diyaloglar, arkadaşlarınız, belki e, göreviniz, pozisyonunuz, anlaşmalarınız, görüşmelerinizle alakalı biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bunlar geçici etkilerdir. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları bu hafta meydana gelecek olan venüs-uranüs kavuşumuna baktığımız zaman sizin haritanızda özellikle 5. ev konularında yani aşk hayatınız çocuklarınız heyecanlı gelişmeler anlamında hayatınıza gerçekten birden aksiyon getiren durumlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda yay burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sizin 12. evinizde etkili olacak. Özellikle ruhsal dünyanız, gizli kalmış konular ile ilgili olarak bir tamamlanma, bir kapanış evresi hakim olacaktır. Bir takım haberler alabilirsiniz. Zihniniz çok aktif olabilir, uykularınız kaçabilir, kafanız çok karışık olabilir. Bazen bilinçaltınızın bazı korku ve kaygıları aslında gerçekmiş gibi size lanse etmesi durumu da olabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda olacaktır. İki kez daha Marşiron kavuşumu dördüncü evinizde özellikle aileniz, yuvanız yaşadığınız yerle alakalı olarak bir hareketlilik, bir aksiyon durumunu ön plana çıkarabilir. Aile içerisinde biraz sesler yükselebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonuna doğru venüs saçın karesi aktif olacak. Özellikle parasal anlamda kendinize çokça kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz belki bazı lüks harcamalar var. Bununla alakalı yeterli bütçenizin olmaması sizi biraz yorabilir, üzebilir gözüküyor ki zaten şu aralar kim üzülmüyor ki bu durumda. O yüzden temkinli olmakta faydalı olacaktır. Sevgili Olak Burçları görüşmek üzere mutlu haftalar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Haftaya venüs-uranüs kavuşumunun etkileriyle başlıyoruz. Bu kavuşum özellikle kök ailenizle alakalı, kökleriniz, yaşadığınız yer, konfor alanınızla alakalı beklenmedik gelişmeleri getirebilir. Aniden bir taşınma, aniden evlenme, aileyle alakalı beklenmedik bir gelişmenin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu hafta aynı zamanda yay burcunda bir dolunayımız var. Sizin 11. evinizde etkili olacak. 11. ve 2. ev alanları tetikleniyor. Özellikle kariyer gelirleri ve kendi kazançlarınızla alakalı alanlarda biraz daha olaylara realist yaklaşmak önemli olacak gibi gözüküyor. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hangi işten ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar size değer veriliyor, kıymet veriliyor bunların teyidini almak gerekebilir gibi gözüküyor bu dolunayla beraber. Bu hafta aynı zamanda Mars-Şiron kavuşumu yaşanacak Koç burcunda sizin üçüncü elinizde. Biraz kırıcı sözler sarf edebilirsiniz yakın çevrenize bu hususta dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Neden size tutuldum birden arkadaşlar. Aniden gelişen haberler, sözler, vaatler, teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler biraz sizi sarsabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Hafta sonuna doğru Venus-Satun karasına baktığımız zaman yine bu noktada özellikle ailevi sorumlulukların, aile içerisinde yapılmak istenen gelişmelerin tam da istendiği gibi yapılamaması Korkular, kaygıların ön plana çıkması durumlarını getirebilir. Belki geniş bir eve taşınmak istiyorsunuz, yeterli bütçeniz yok. Belki evinizi güzelleştirmek istiyorsunuz veya aileyle alakalı bir planınız var. Ama bu nasıl olur ki, olabilir mi ki gibi kendinizi kendiniz kısıtladığınız durumlar var gibi gözüküyor. Sevgili kovalar, güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Venüs-Uranüs kavuşumunun etkisiyle özellikle... Sürpriz haberler alabilirsiniz, sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz. Birçok balık burcu için e, bu durum iş veya aşk teklifi de olabilir gibi gözüküyor. Bu hafta yay burcunda bir dolunayımız var. Sizin haritanızın tepe noktasında kariyer ve gelecek evinizde demek ki geleceğinizle alakalı önemli kararlar alıyorsunuz. Özellikle birinci elinizdeki Neptün'ün karesi kendi hayallerinizi gerçekleştirmek adına artık bir takım sorumluluklar alma isteğinizin e, hat safhaya çıkacağını da göstermekte. Bu hafta aynı zamanda Mars-Shiron kavuşumu var. Koç burcunda meydana gelecek. Bu kavuşum sizin ikinci evinizde. Özellikle kendinizi yetersiz hissettiğinizde, değersiz hissettiğiniz bir konu varsa bununla yüzleşebilirsiniz. Yani ben yeterli değilim. Yeterince kazanmıyorum, e, hak ettiğim yerde değilim veya kendime bu değeri vermiyorum gibi farkındalıklar için uygun bir hafta olacaktır. Hafta sonuna doğru Venüs-Satürn karesi özellikle maddi anlamda bizleri zorlayacak gözüküyor. Ancak siz bu etkiyi daha ziyade zihinsel anlamda yaşayacaksınız. Kendi düşüncelerinizin sizi nasıl blok ettiğini, aslında kendi kendinizin önünüzde durduğunuzu, keşfedebilirsiniz. Bazı karmalar ile yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili balık burçları güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta olur. Gelişmeleri yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusalsöylece hesabı veya opikusalsöylece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler. Hoşçakalın.